Karşımızda e üzeri x bölü x kare fonksiyonu var ve bu videoda teğetin denklemi yerine x 1'e eşitken normal doğrusunun denklemini bulacağız. Buna normal doğrusu ya da dikme de denir. Evet, normal doğrusunun denklemi. Burada videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Eğer ipucu isterseniz normal doğrusunun eğimi, teğetin eğiminin negatif tersidir. Neden mi? Bakın bir eğri düşünün. Bu eğrinin üzerindeki bu noktadan geçen teğet, Buna benzeyen bir şeydir, değil mi? Aynı noktadaki normal doğrusu ise teğ'e diktir. Bu teğet. Normal doğrusu ise az önce söylediğimiz gibi teğ'e dik olacak. teğetin eğimi m ise normalin eğimi normal doğrusunun eğimi bunun negatif tersi olan eksi 1 bölü m olacak. Evet, ipucunda aldınız, burada videoyu durdurun ve bu noktada eğriye dik olan doğrunun denklemini bulun. Normal doğrusunun eğimi için ne dedik? teğetin eğimini bulacağız, tersine ve negatifini alacağız. Teğetin eğimi için de fonksiyonun türevini alıp, x eşittir 1 noktasında değerlendirmemiz yeterli. Türevden önce bu fonksiyonu bir baştan yazalım. f x eşittir e üzeri x çarpı x üzeri eksi 2. Bölme kuralını hep unuttuğum için fonksiyonu bu hale getirdim. Çünkü çarpma kuralını daha çok seviyorum, daha kolay hatırlıyorum. Ve bu şekilde yazılmış bir fonksiyonun türevini almak çok daha kolay. f üssü x, e üzeri x'in türevi e üzeri x'tir. Çarpı bu. Yani x üzeri eksi 2. Artı e üzeri x çarpı x üzeri eksi 2'nin türevi olan eksi 2x üzeri. Eksi 3. Burada kuvvet kuralını uyguladım. Şimdi x 1'e eşitken türevin aldığı değeri bulmak için x yerine 1 yazacağız. F üssü 1 eşittir. Sarıyla yazalım. E üzeri 1. E eder. Çarpı 1 üzeri eksi 2. Yani 1. Artı. E çarpı. Eksi 2. Çarpı. 1 üzeri eksi 3, yani eksi 2. O zaman buraya, eksi 2e yazalım. e eksi 2e ise, eksi e eder. Evet, işte teğetin eğimi. Normal doğrusunun eğimini bulmak içinse, bunun negatifini ve tersini alacağız demiştik, değil mi? Bunu yaparsak, tersi, eksi 1 bölü e'dir. Bir de negatifini alırsak, 1 bölü e olur. Şahane, bu da normal eğimi. Normal doğrusunun eğimi. Evet, eğimi bulduk ama hala bitmedi çünkü bizden normalin normal doğrusunun denklemi isteniyor. Bir doğrunun denkleminin y eşittir mx artı b şeklinde yazılabileceğini biliyoruz. Burada m eğim olduğu için, y eşittir 1 bölü e çarpı x artı b yazabiliriz. B 'yi bulmak için de bu doğrunun üzerinde bir noktaya ihtiyacımız var. x 1'e eşitken y e ne olacak bir bakalım. e üzeri 1 bölü 1 yani e. Demek ki 1 virgül e noktası normalin üzerinde bir nokta. Artık biliyoruz ki x 1'ken, y e'ye eşit. O halde bu denklemi e eşittir 1 bölü e artı b olarak yazabiliriz. İki taraftan da 1 bölü e çıkaralım ve b'yi e eksi 1 bölü e olarak bulalım. İsterseniz bunu e kare eksi 1 bölü e olarak da yazabilirsiniz ama ben bu şekilde bırakacağım. Evet artık normal doğrusunun denklemini yazmaya hazırız. Evet iyi bir alkış da hak ettik bence. y eşittir 1 bölü e çarpı x artı b. b neydi? e eksi 1 bölü e bunda yazdık mı tamamız. Ve işte normal doğrusunun denklemi.